Hepinize merhaba hayırlı vakitler verimli onlar dileyerek Arapça dersimize masal ve hikaye okumalarıyla devam ediyoruz bugünkü hikayemiz çocuklar için hazırlanmış resimli ve minik cümlelerle kurulmuş şekillendirilmiş Sirrul Hayati İsimli kitap sırr sırr El-hayati Hayatın sırrı Evet Te'lif Te'lif eden yani yazan Hedil-ganim'dir Rus'un de resimleyen hani, salih Olarak karşımıza çıkıyor Sevgili çocuklar Sevgili arkadaşlar Sırr-ül hayati sırr hayati Evet ya Türen. Acaba. ma sirru. Sırrı nedir? Ta'bi şâdi. Şâdinin koşturmasının sırrı nedir? Yorgunluğunun sırrı nedir? Dünya harran. Dünya sıcaktır. Har. Har bari. Zıttı bari. El cev hava sıcaktır el ma' haram su sıcaktır حرم, Dünya dunya haram sıcaktır yani krem sıcaktır عصشان, ve o açan ve o susamıştır bakın ya tura acaba acaba gibir deyim arkadaşlar ya tura teab Şadi Şadi'nin yorgunluğunun sırrı nedir? Ed-dünya harrum Dünya sıcaktır, yani hava sıcaktır harrum Ve huva atşanın ve o da susamıştır Atşan Susamış Cev'an Acıkmış rayan Suya kalmış Şeb'an doymuş la yerbi la yerbi geçirmiyor doyurmuyor el ataşa susuzluğu gidermiyor illel me ü sudan başka susuzluğu gideren bir şey yoktur ve şarabin ve tüm içecekler tüm içecekler ve küllü şarabin şarap içecek demek Tüm içeriklerin içinde su vardır, bihi vardır. Nedir? Su. Evet. Bakın, nedir? Hüneke Hüne burada, hüneke şurada. Bir sır vardır, la te'arifuhu. Bilmediğim bir sır vardır, şirin. Şirinin bilmediği bir sır vardır. Neymiş bakalım şirinin bilmediği sır sevgili çocuklar arkadaşlar. Küllü <gülüyor> ta'ami tüm yiyecekleri tüm yiyecekler küllü <gülüyor> ta'ami tüm yiyecekler neymiş? Emâmehe <gülüyor> önünde, öndeki tüm yiyeceklerin bir dâhilihi me'un Evet içerisinde su vardır. İç önündeki yiyeceklerin içerisinde su vardır. Hatta decaju, tavuk, ve kubzu, ekmek, ve tufahe, elma, ve xasu, marol. Marolun, elmanın, ekmeğin, tavuğun içinde, taki, onlar da var. su, içinde su var. Susu değil. Decaju, tavuk. El-Khubzu, ekmek el elma El-Khassu, marud Onlarda da su vardır Lakin Lakin Fakat mama Anne Tarif-ü Ceyyeden İyice biliyor Lakin Ama ve lakin Anne Gayet güzel biliyor Enel-Maa Şüphe yok ki su Nesteğdimuhu Kullanırız Şüphe yok ki kullanırız Fittabhi Pişirmede Değmen. Sürekli Yani anne gayet iyi biliyor ki Suyu yemek pişirirken sürekli kullanırız Değil mi? Bakın mama Yemek hazırlıyor Evet sevgiyle Muhabbetle yemek hazırlıyor anneler. Evet. Ve su, ve su, su. Su, su, su, su. Su, su, su, su. Su, su, su, su. Su, su, su, yani bitkisel, bitkilerin hayatının sırrı da sudur. Ve dünel ma'i ve susuz Su olmadan dünesiz Düne kitabin kitapsız Düne akidetin inançsız Düne malin malsız Düne aklin akılsız Len tenmüve yetişmez, gelişmez, el eşcaru, ağaçlar yani susuzla ağaçlar Nemeyen meyen büyümek, gelişmek ağaçlar gelişmez su lazım Lenten mu ve gelişmez, büyümez şeceretul mauzi muz ağacı vel manco ve mango ağacı ve görmeyiz, bulmayız el feravilete çileği de göremeyiz, bulamayız yani su olmazsa muz ağacı su olmazsa mango ağacı büyümez ve ayrıca da çilek de bulamayız çünkü çilek de su ile yetişir değil mi? bakın çilek muz Bula, mango kolay bir şey alıyor karşımda ve sıhhati ve sıhhati sağlığın sırrı ve nazafeti ve temizliğin de sırrı nedir? yani temizliğin ve sağlığın sırrı elma-ı, sudur unzuru, unzur unzura, unzuru nazara, baktı yanzuru, bakıyor Unzur, bak, Nazirun, bakan, Nazirul Maliye, Maliye Bakanı, Nazirul Tealim ve Terbiye, Eğitim Bakanı, Nazirul Hariciye, Dışleri Bakanı, Nazirul Dakhiliye, İçişleri Bakanı, Nazirul Sıhhati, Sağlık Bakanı gibi. unzuru bakınız. kadın te mübahatı laka te bitti sona erdi elmubahatı bu maç bak maç bitti ve ve oyuncular geri döndü ya yani maç bitince oyuncular ne yapıyor geri dönüyor bakın bu L Nezâfetün dûne Bakın oyuncular görüyoruz. Üstler başları kirlenmiş. Eee mi sevgili arkadaşlar? Le tüyce dûne Temizlik bulunmaz. Sağlanmaz. Bidûnen mâin. Susuz temizlik sağlanmaz. Susuz temizlik bulunmaz. Yani su. Her şeyin kaynağı, her şeyin menbâ. Su. Ve la unutmayınız idafete ba'dı sabun ve biraz sabun eklemeyi de unutmayınız idafeti eklemek ba'dı sabuni biraz sabun bağ sayılabilen şeyler için birkaç sayılamayan şeyler için biraz sabun işte. biraz sabun evet Yani burada elini yıkıyor çocuk, değil mi sabunla bakın İskemleye çıkmış. Sırada da arkadaşı bekliyor. Tehayyelu. Hayal ediniz, düşününüz, tefekkür ediniz. Tehayyela ya tehayyelu. Tehayyelu. Tehayyel tefekkür et. Tehayyela. tefekkür edin, düşünün. Tehayyelu sizler tefekkür ediniz. Maza ne mümkündür? En yuh Olması İzen kat'a'l-mâ'u İzen kat'a'l-mâ'u İzen kat'a'l-mâ'u Su kesilirse Kat'a kesilmek İzen kat'a'a kesilirse El-mâ'u su Mâze mümkün, Ne mümkündür Ne mümkün olur Mümkün olan şey nedir Eyyehdüfe Olması mümkün olan şey nedir Sevfe Naptı şun, susarız ve necu'u acıkırız, acıkacağız ve susacağız, değil mi? Ve namradu ve hasta oluruz ve tamradu sen hasta olursun ve tamradu affedersin hasta olur. El hayvanatu hayvanlar ve nebatatu ve bitkiler. Yani nedir tekrar ediyor. Eğer su olmazsa, su kesilirse. Hat, hayal edin diyor. Hayal edin. Tahayyun. <gülüyor> Neze mümkün ne mümkün? Mümkün olan şey nedir? Eğer e ne mümkün? Olması mümkün olan şey nedir diyor. Hayal edin. İzen kata alma eğer su kesilirse. Su kesildiğinse, su kesildiğinde olması mümkün olan şeyleri hayal edin. Mesela sevfe ileride olacak şey, sevfenatı şu ve nejyo, susaj, susajaz ve acıkacağız. Başka, Ve mradı ve hasta olacağız. Ve temradı ve hasta olur. El hayvanatı ve nebatatı, hayvanlar ve bitkiler de hasta olur. Ve yazık ve düşer. Bakın düşüyor zaten. Varaq şeceri şerri min el furu'i dallardan furu' dal demek dallardan da ağaçların yaprakları düşer bakın düşüyor değil mi? orada da su yok bu da cihak cihak garibim su su diye şey yapıyor ve mâ sirrul hayâti ve hayatın sırrı nedir? fîs sahrâin sahrada çölde yani çölde hayatın sırrı nedir? keyfe te'işiyor? nasıl yaşıyor? fîhel mâhlûkâtu orada mahlukat yaratılıklar, yaratılmışlar nasıl yaşıyor bir kalilin min elma az bir suyla orada yaratılmışlar nasıl yaşıyor yani Allah'ın yarattığı varlıklar bitkiler hayvanlar sahrada çölde az bir su ile nasıl yaşıyor keyfe nasıl yaşar فيها çölde el mahlukat yani yaratılmışlar Mahlub, yaratılmış, Halik, yaratan. Bi kalilin minelmeyi, az bir suyla nasıl yaşar? Bakalım nasıl yaşıyor. Es sabbaru, kaktüs arkadaşlar. Es sabbar, kaktüs, bakın. Ve cu'ranu ve böcekler ve cemelü sahra ve çöl devesi nasıl yaşar? Bakın. Esrru indihum onların sırrı fil korumak, qormaqdır. İhtifaz korumak bil suyu korumakla bu işin sırrı onların suyu korunması. İhtafaza ihtafizu korumak. Hafiza yahfazu. Hafız Kur'an'ı ezberleyen. Hafız ne yapmış? Kur'an'ı ezberlemiş. Evet. Es-sirru sır indehum bunların yanındaki sır bunlardaki sır yani deve, böcek işte ve kaktüs fil bil bilmei suyu korumakladır, muhafaza etmektedir. Allah öyle bir yetenek vermiş. Ba'dun neyesi bazı insanlar şu yaşıyor Fi amaçın ne yerlerde? Bihâ maa on kâsîr. Yani bazı insanlar suyu bol olan yerlerde yaşıyor, yaşar. Lakin ne maa? Lakin su, layetovfaro daimen. Endekül insan. Lakin su sürekli bulunmaz. Nerede bulunmaz inde küllünnes. tüm insanların yanında her zaman su bulunmaz ender yanında kullünnünnæs tüm insanların yanında evet ya bazı nâsi ya تعيشو bazı insanlar yaşar yaşıyor fi emekine, bazı yerlerde fi emekine yerlerde bihi mâun ke seyrun yani suyu bol olan yerlerde bazı insanlar yaşar ama tüm insanların yanında daima su bulunmayabilir. Değete vakfet. Fahyanen arada bir La kutulantar. amtaru. Bazen yağmur yağmaz. Ve yakillü'l-mâ'u ve su azalır. Nerede? Fil enhâri. Nehirlerde. Ve tecif'u ve kurur. Cef ve yecif'u. <gülüyor> Miyâhul eberi, kuyuların suyu. Evet, eber, kuyuların suyu. Enhar nehirler, Nahr, nehrun nehrani Enhar. Mâze nefâl, ne yaparız? İzen, öyleyse, hatta nuhâfıza. Ta ki koruyalım, muhafaza edelim al mâ suyu. Ne yapalım da, diyor, suyu muhafaza edelim. Ne için? Liyekfine, bize yetsin diye, bize kafi olsun diye. Ve yakfiye kullen nâsi ve bâgı'l-eciyâli. Ve, ve yakfiy yetsin, kullen nâsi, tüm insanları yetsin. Ve bâgı'l-eciyâli ve diğer nesillere de kalsın diye. Ne yapmamız lazım? Tevfir arkadaşlar biriktirmektir bakın tevfir. Evet. Esru sır bunun sırrı fi tefviri biriktirmektir. Bakın. Et zıtı zıddı tebzir. Tevfir, tebfir. tebzir. saçıp savurmaktır. Tevfir biriktirmektir, bir araya getirmektir. ''Vel buğdu anil Evet, bunun sırrı neymiş? Sırrı biriktirmek, muhafaza etmek, tasarrufunu kullanmak ve savurganlıktan, israftan kaçınmaktır. Uzaklaşmak. ''Vel buğdu anil tebzîr'' Evet, ''Li enne çünkü katratel maî'' Çünkü bir damla su Giden bir damla su ne yapmıyor? La te'udü dönmüyor. Leenne katratel me'illeti te'zevü Çünkü giden bir damla su la te'udü dönmüyor. Arkadaşlar. Giden bir daha gelmez. Evet. İşte tevfir burada arkadaşlar bakın. Yani Tutumlu kullanmak, idare kullanmak. Burada da nedir? Tebzir, savurmak. Bakın, şarır şarır. Evet. Kad yekûnu el-mâ-u kethîren Kad yekûnu Bazen su çok olur, bereketli olur. Ve <gülüyor> lakinnehu Fakat Su, çok olan su mülevvethü Kirlidir. Ve <gülüyor> gayr-ı Ve temiz değildir. Manzara, manzara olur, görünüm olur, muz'ice, rahatsız edici olur. Bu gayra latifin ve latif olmayan, kibar olmayan, hoş olmayan, bakın, şekilde görüyorsunuz. Gayru latif, gayra latif ve muz'ic, el manzar. Yani görüntü hem rahatsızlık verici hem de Latif değil, kibar bir görünüm değil. Nedir? Ve neyse hâze fakat Sadece bu din Fel mâul mülevvâs Kirletilmiş su Yusebbibun maradâ sebep olur Sebbebe yusebbü tesbib el marad Evet Mâze nef'al Maze Ne yapalım izen öyleyse hatta la la hatta la nulawwis ne yapalım ki اذا اوليسنا ماهالم كي لا نلوث ne yapalım ki suyu suları ne yapmayalım kirletmeyelim ne yapalım la narmil kumamate la kumamette. Kumamette. Kumamette, çöp çöpü atmayalım fil bahri denizde ev nehrı veya Nehirde. Demek ki denizde, denize ya da nehre çöp atmayalım. Bel nermiye bilakis atalım. Bilakis o çöplerini nereye atalım? Çöp sepetine atalım. Selletil kumâmeti Selletil kumâmeti çöp sepeti. Hatta le namrat hasta olmayalım ve temrâd-ı eydan-ı miskineti ve garip, zavallı balıklar da hasta olmaz. Ta ki yani biz, sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar, çöpü, çöp sepetini atarsak, nehir ya da denizleri atmazsak, biz de hasta olmayız ve garip, miskin balıklar da, suçsuz, günahsız balıklar da hasta olmazsın. Ta ki hasta olmayalım ve hasta olmasınlar. Evet. Nehru'l-nil Nil nehri Huvve sirrül hayati O hayatın sırrıdır Fii Mısır'ına Mısır'ımızda diyor Yani demek bu oyunu yazan Yazar Mısırlı Onu diyor Nil nehri bizim Mısır'da diyor Hayatın sırrıdır, hayatın kaynağıdır Ve yan mu Ala şatihi Ve kıyısınday Büyüyor, gelişiyor şeceru ven ağaçlar ve hurmalar gelişiyor büyüyor en hurmalar eş-şeceru ağaçlar bakın görüyorsun dinleri ve ecma'u nuzhatin ve en güzel gezinti tecme'une bizi bir araya getiren en güzel gezinti de nerede ayn demen bindiğimiz zaman merkeben bir kaya bir gemiye fil Nil'de. Yani Nil'de, Nil nehrinde bir gemiye, bir kayaya, bir sandala binilir de biz bir araya getiren gezide en güzel gezidir. Ecmenünüzetin en güzel gezintidir. Nedir? Tecmeuna biz bir araya getiriyor. Bizi bir araya getiren. Endemen bu merkeven bir merkebe yani bir kayığa, bir sandala, bir gemiye binip Temir'de, Gezinti yaptığımız zaman. <gülüyor> <Sessizlik> El mâ'u leysa sırrın. Su aslında sır değildir. Ya yani bilinmeyen bir şey değildir. <gülüyor> Le'enne kullen çünkü, çünkü tüm insanlar tarifi onu tanıyor ve terahuhu ve onu görüyor. Yani sır nedir? Bilinmeyen bir şey ama, النا, الناس, çünkü tüm insanlar, tanıyor çünkü tüm insanlar, tanıyor ve biliyor ve görüyor. Ama, çünkü tüm insanlar, tanıyor ve görüyor. Ama, çünkü tüm insanlar, tanıyor görüyor. Ama, çünkü tüm insanlar, tanıyor ve görüyor. Ama, çünkü tüm insanlar, <gülüyor> Sırrul hayatı hayatın sırrıdır. Evet, hayatın esas sırrı neymiş? Hayatta kalmamızın, hayatı yaşamamızın sırrı sudur. Öyleyse suyumuzu ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Sahip çıkalım, suyumuzu kirletmeyelim. Yecbu aleyne, alel sigar vel kibar, alel benet vel ricael. على جميع الناس يجب علينا أن نحافظ نظافة النيّة ويجب علينا أن لا نبذر أن لا نبذرة لأن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان عدو مبين لله أليس كذلك؟ سأجلد شجّقلا سأجلد أركاشلا سأجلد خانملا بينر. بو أقمنا مذنب برد. Son buluyor, hepinize zevkli, neşeli okumalar diyerek bu hikayemizi he, hikayemize nokta koyuyoruz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere hepiniz esen, kalın, sağlıcakla kalın.